çi köfte nasıl yapılır? El yapımı çi köfte. Bulgurumuzu ilk başta kaynar suda ıslattık, şişmesini bekledik. Şimdi ise çi köfte baharatımızı döküyoruz. bir iyice harmanlıyoruz şimdi domates salçamızı ve biber salçamızı ekleyeceğiz Tamates salçası. Şimdi biber salçası. İyice yediriyoruz. bulyonu çiğ köftemizin üzerine gezdiriyoruz tekrardan yoğurmaya devam ediyoruz tadına baktıktan sonra isteğe göre tuz ilave edebilirsiniz Şimdi rendelediğimiz domatesleri üzerine ilave ediyoruz. Şimdi de zeytinyağını ekleyeceğiz. Hakiki zeytinyağı. Şimdi hemen bir çiğ köftemizi test ediyoruz. hıh hmm, lokum, lokum. acımekir lokumu evet, evet. nar ilave edebilirsiniz Tekrardan yoğurmaya devam ediyoruz. Şimdi yaptığımız köfteler servise hazır.